Laf cambazlığı yapmayın. Ali radıyallahu anh neyle yönetiyordu? Laiklikle, demokrasiyle mi insanlara hükmediyordu? Allah'tan kork. Ali radıyallahu anh Allah'ın hak olarak indirdiği Kur'an'la ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle insanlara hükmetti. Senin bugün yöneticilerinden hangisi tek bir ayeti kanun olarak yürürlüğe koymuş? Hadi buyurun yapsın. Hadi bugün yavaş yavaş şeriatı getirecek dediğiniz insan faiz sistemini tamamen yasak etsin. Hadi onu geçtik. Zinayı tamamen yasak etsin. Hadi onu geçtik. Mahkemelerini Allah'su... Sübhanehu ve kitabından sadece hırsızlığın elini kesme konusunda bir ayet koysun hüküm olarak. Sadece bir tek ayeti bile kanun olarak anayasanıza dahi sokamayan insanların sizin için refahı getireceğine, sizin için Allah'ın düzeni getireceğine inanıyorsunuz. Ne kadar da zavallısınız. Kendi kafanızdan uydurduğunuz dine itaat ediyorsunuz. Kendi kafanızdan, aklınızdan uydurduğunuz şeylere bu kadar güveniyorsunuz. Halbuki Allah Sübhanehu ve Teala bir rehber olarak kitab-ı Kur'an'ı bizlere indirdi ki kim cehenneme gidiyor, kim cennete gidiyor onu orada görün. Maide 44. ayette Allah subhanahu ve teala kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Allah'ın haram dediğini helal yapan, helal dediğini haram yapan Hristiyanlara Allah subhanahu ve teala onlara kafir olarak ilan edecek. Yahudiler Allah subhanahu ve teala'nın ki Maide 44. ayette bunun üzerine yine bir ayet sadece bir hükmünü uygulamasını değiştirdiler. Kitaptan hiçbir şey değiştirmediler. Kitaptakini inkar da etmediler. Sadece uygulamasını değiştirdiler diye Allah Subhanahu ve Teala Maide 44. ayeti indirdi. Şimdi Allah'tan korkun. Sizin mahkemeleriniz Allah Subhanahu ve Teala'nın düzeni, Allah Subhanahu ve Teala'nın şeriatı, Allah Subhanahu ve Teala'nın tek bir ayeti yokken sizin yöneticileriniz Allah Subhanahu ve Teala'nın tek bir ayetini kanun olarak getiremiyorken sizin meclis dediğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mecliste Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabı reddediliyorken, Allah Subhanahu ve Teala'yı tamamen bu rejim tanımıyorken Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem tanımayıp Allah Subhanahu ve Teala'nın düzenini Mustafa Kemal'i tanıyorken nasıl olur da Allah Subhanahu ve teala Yahudi ve Hristiyanlara tekbir edecek de böylesi insanları, böylesi oluşumları böylesi zihniyetleri Allah Müslüman, Allah mümin diyerek cennetine koyacak. Allah'tan korkun. Sizler Kur'an'dan yüz çevirmişsiniz kendi kafanızdan uydurduğunuz sözleri din edinmişsiniz. Eğer gerçek manada hak manada doğruyu bulmak istiyorsanız gideceğiniz merci bellidir. Kur'an'dır ve onun bütün Müslümanlara gösterdiği lider Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hakkı bulmak uygulamanız gereken usul budur. Bunun başka bir yolu yoktur. Sizinle bizim, bizimle sizin anlaşmamamızdaki tek neden işte budur. Birileri Kur'an'a ve sünnet'e göre konuşuyor ve birileri Kur'an'a ve sünnet'e göre konuşmuyor. Yoksa bizim bu toplumda fesat çıkartma gibi bir niyetimiz yoktur. Olamaz da bizim dinimiz zaten fesatçılığa karşıdır. Bizim dinimiz yıllardan beri mücadele edemediğiniz PKK denilen pisliği kökünden kurtabilecek bir düzene sahiptir. Ama Allah'ın şeriatı geldiği zaman şunu asla unutmayın. Bütün partileriniz, batıl düzeniniz Allah Subhanahu ve teala'nın istediği şekilde yerle bir olur ve Allah subhanehu ve teala'nın sapasağlam Allah Subhanahu ve teala'nın adil düzeni hak olan düzeni insanları ahlaksızlıktan insanları azgınlıktan kurtarır insanlara refah, huzur verir. Boşu boşuna yıllarca kanun çıkartıp kendinizi yormaya, kendinizi meclislerinizde dövmenize gerek yoktur. Bu milletin gündemini de boşu boşuna oyalamaya gerek yoktur. Sizler raciz insanlarsınız. Sizler kimsiniz ya? Sizler tuvalete gitmeden yaşayamayan, yıkanmadan kokan insanlarsınız. Sizler mi bu insanlara kanun koyacak? Sizler mi bu insanlara düzeni getireceksiniz? Birisi vardı, ismi Ekrem İmamoğlu. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak dedi dedi. Başkanlığa geldi. Allah subhanehu ve teala İstanbul'a bir seli verdi. Tabi Ekrem İmamoğlu da tatilde bu durumda. Ta ki İstanbul'a geliyor. Niçin Ekrem İmamoğlu? Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Hayırdır Ekrem İmamoğlu ya? Allah'tan bir ayet mi indi sana her şeyin güzel olacağına dair? Allah subhanehu ve teala'dan hak mı indi? CHP'nin bu ülkeye huzur getireceğine dair Herhangi bir delili mi var ki her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. İnsanları aldatmayın, utanmıyorsunuz da. Her şey çok güzel olacak, hadi sele karşı durabileydin. Allah'ın bir tek yağmuruna dahi siz karşı koyamazsınız. Seline nasıl karşı duracaksınız? Yahut onun onun göndereceği depremlere nasıl karşı duracaksınız? Onun göndereceği fırtınalara, kasırgalara, tsunami'lere nasıl karşı duracaksınız? Allah'tan korkun ya. Her şey çok güzel olacak demekle her şeyin çok güzel olmadığını sizin meselenizle görüyoruz. Sizin rezilliklerinizle görüyoruz bu şekilde. Eğer bir siyasetçi size çıkıp her şey çok güzel olacak dediyse o zaman belayı bekleyin. O zaman felaketi bekleyin. Bu aklını kullanmayanlardan dolayı başınıza gelecek pisliği bekleyin. Allah subhanahu ve teala'nın katında sanki bir delili var, bir belgesi var da insanlara her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Sizin için bir şeylerin güzel olacağını biliyoruz ama bu dünya için. Alacaksınız 10 bin lira maaşı, 20 bin lira maaşı, 30 bin lira maaşı çekileceksiniz kenarlara. Peki insanlardan ne alacaksınız? Arabalarından vergi alacaksınız, evlerinden vergi alacaksınız olacaksınız. O arabayı aldığı benzinden vergi alacaksınız. O arabaya aldığı lastikten vergi alacaksınız. E arkadaşım o zaman daha niye vergi alıyorsunuz? İslam'da böylesi bir sistem yoktur. İslam sizden zekattan başka bir şey almaz ve o zekat da fakirlerden alınmaz.